En çok merak edilen rüyalardan rüyamda nişanlandığımı görmek. Bir kişi rüyasında nişanlandığını görüyorsa hayatı ile ilgili yanlış kararlar ve doğru kararları görmeyerek aile baskısı ya da alanı ile ilgili çok sıkışmış olduğunu gösterir. O yüzden nişanlanıyorsanız ve evliyken, evli değilken nişanlanıyorsanız. Ya ailenizin zoruyla evlilik ve mutsuz olacağınız bir evliliği temsil eder. Eğer ki rüyanızda evliyken nişanlandığını ya da sözlü olduğunuzu görüyorsanız, eşinizin ailesi, eşinizin yarattığı kaoslar ve sizi artık tamüssüzliğe ve büyük kavgalara sebep olmanıza gösterecektir. Mal kaybetmek, ilişki kaybetmek, çocuklarımızla alakalı noktada yaşanacak bir sürü prizleri gösteriyor. Eğer ki eşiniz rüyasını o kattı, ay hanım dedi ben de. De nişanlandığımı gördüm. Onun iş dostları, ortaklı işiyle ilgili yeni anlaşma eğer ki yüzüğünü şöyle diyorsa, altın yüzük takıldı nişanladım diyorsa kazık yiyeceği ama yok nişanlımda yüzüğümü çok dikkat ediyorum gümüşse hayırlı iş kapıları ve bereketli olayların onun rızkının daha çok artacağını gösterir. Eğer ki eşinizin eşinizin iş yerinde güvendiği insan kimse altın takıyorsa onun onu dolandıracağı, gümüş takıyorsa çok büyük ferahlığa gireceğini gösterir. Eğer ikinizde kalktığınız ay bey hanım, anne ya da baba rüyamda nişanlandığımı görüyorum derseniz çok güzel bir başlangıçlar, verimli başlangıçları temsil edecektir. Ama doğru görerek, doğru okuyarak hayatımızın yeni. Mesela rüyada bir çocuk nişanlandığını söylüyorsa yurt dışı kapılarının, fırsatların ve spor ya da sanatçılık anlamında çok büyük başarı elde edecek gösterir. Eğer ki 20 yaşında bir genç kızımız nişanlandığını söylüyorsa yanlış bir ilişkiyle aşk yaşadığı ve o aşk onu çok fazla yıpratacağını gösterir. Eğer evladımız böyle bir şey diyorsa onun da hayatında çok olumlu ama olumluluğun sonunca bağımlılıkları gösterir. Rüyaya dikkat etmemiz gerekiyor.